Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Amokus botunu tanıtacağım arkadaşlar. Şu an botun GitHub sayfasındayız arkadaşlar. Buradan bütün e, ayarların nasıl yapıldığını göstermişler. Ben de burada bu videoda sizlere kısaca anlatacağım. İlk olarak konuyu uzatmadan tabi videoyu beğenmeyi ve kanal abone olmayı kesinlikle unutmuyoruz. E, ilk olarak arkadaşlar bir tane program indirmemiz gerekiyor. E, ta programın çalışması için ama kusun crack olmaması gerekiyor. Sadece sitimden e, alınmış olması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden buna dikkat gösteriyoruz. Hemen şimdi bu programın e, linkine zaten indirme linkini ben hepsini açıklama kısmında bırakacağım. Tabi gayet güvenilir arkadaşlar. Zaten GitHub adresinde verilmiş bir programdır. Hemen şuraya basıyoruz. Xe kısmına. E, 159 megbittik bir program arkadaşlar. Şu an bende indirilmiş olduğu için ben bunu iptal ediyorum. Siz indirilmesini beklersiniz. Bu indirildikten sonra arkadaşlar hemen botumuzu sunucuya eklememiz gerekiyor. Bunun da davet linki açıklama kısmında bulunmaktadır. Hemen ben sunucuya ekliyorum. Bunu yet yetkilendirelim hemen. Evet şu an botumuzu sunucuya ekledim. Evet zaten zaten sunucudaymış bot. Evet şu anlık sunucuda. Şimdi arkadaşlar bu botun prefiksi .au Komutlara bakmak için boşluk yaparak help yazarak komutlara ulaşabilirsiniz şu şekilde şu an komutlarımız bu şekilde şimdi oyunu başlatmak için .au nev yazıyorsunuz nev yazdıktan sonra bot size özelden bir ee, link gönderiyor gördüğünüz gibi bu linke basacağız ve programımız açılacak tabi ben ilk önce oyuna girmemiz gerekiyor bu yüzden Steam'den hemen oyuna giriyoruz Evet arkadaşlar şu anda oyundayız hemen geri dönüyoruz discorda Bot'un bize özelden attığı şu en üstteki linke tıklıyoruz. Ve indirdiğimiz program açılacaktır arkadaşlar. Evet şu anlık açılıyor gördüğünüz gibi. Sizde daha hızlı açılabilir bilgisayarın durumuna göre değişebilir. Evet şu an açılıyor arkadaşlar ve gördüğünüz gibi bize menüde olduğumuzu söyledi hemen şimdi bir tane oyuna girelim Bu arada hemen sunucuya geri dönelim ee, bot mesajı değiştirdi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar salon tabi siz sessiz olmanız gerekiyor hemen oyunu başlatmadan sesli herkes girmesi gerekiyor Arkadaşlar şimdi ben hemen buradan bir tane oyuna gireceğim fiyat geyim diyorum siz kendiniz de oda oluşturabilirsiniz mesela şu odaya girelim bir Evet biraz bekliyoruz gördüğünüz gibi bot mesajı düzenledi ee, oyunda kaç kişi olduğunu işte hangi oyuncuların bulunduğunu burada gördüğünüz gibi bize gösteriyor Şimdi birazdan oyun başlasın. Bize otomatik olarak susturacak. Evet biraz bekleyeceğiz. Evet 9 kişi oldu. Gördüğünüz gibi otomatik olarak güncelleniyor. Bütün oyuncuları buraya ekliyor arkadaşlar. Evet oyunun başlamasına bakalım. impostor olursak güzel olur. Evet. Şu an cremate olduk arkadaşlar. Hemen discorda dönüyoruz. Gördüğünüz gibi bot bize otomatik olarak susturdu. Şu anda oyunda olduğumuz için. Hemen biraz oynayalım. Bakalım birisi öldüğünde bulduklarında... Bizi susturmamızı kaldıracak. Hemen onu da göstermek için biraz oynayacağız arkadaşlar. Hemen bir göreve gidelim biz. Reaktörde varmış bir tane görevim. Evet görevlerimizi yapalım biz hemen. Şu an hala susturmamız devam ediyor. Zaten şu sol üstten görüyorsunuz. de varmış. Evet şu an birisi düğmeye bastı. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar susturmamız kalktı. Şu an burada herkes konuşuyor. Siz tabii hemen konuşabilirsiniz arkadaşlar. Ve bakın birçok kişi ölmüş ve 5 kişi kalmışız. Burada da bot size bildiriyor. E, tabii e, kullanıcılar bu programı açarsa e, ve Discord sunucunuzda bulunursa onların da bu şekilde e, kullanıcı etiketleri burada bulunacaktır arkadaşlar. Onların da bu programı indirmesi gerekmektedir. E, oyunu sonlandırmak istiyorsanız arkadaşlar. .au ant yazarak Oyunu bitirebilirsiniz. Bu şekilde bitirebilirsiniz. Dediğim gibi bütün e, linkler açıklama kısmında bulunacaktır. Eğer bir desteğe ihtiyaç duyarsanız kendi Discord sunucumuza gelerek arkadaşlar benden destek alabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.